Allahümme salli ve sellim ve bergala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Hz. Adem Efendimiz dünyaya taşındılar Dünyaya taşınırlarken daha önceki derste de kısmen beyan ettiğim üzere dört büyük melaikenin sermiş olduğu beyaz bir bez üzerinde getirilmişlerdi bu beyaz bez Hz. Adem efendimizin yanından hiç ayırmadığı kefeni oldu. Hz. Havva validemiz nasıl bir sandukada yeryüzüne gönderildilerse Hz. Adem efendimiz de yeryüzüne beyaz bir bezle geldiler. Bu beyaz bez oldukça uzun tabii ki Hz. Adem efendimizin cennetteki boyu farklı. Dünyadaki boyu farklı. Birkaç ders sonra inşallah izah ediyor olacağız. Bunlardan belli parçalar tabi ki kendi cenazesine kendi vefatına kullanılacak iki parçası ise kendisiyle Nuh aleyhisselam arasında peygamberler tarihinde özellikle anlatılan Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edilen İdris ve Şiit aleyhisselamın da varlığı beyan edilir onlarda da kullanılmış Hazreti Havva validemizin vefatında da defninde kullanılmıştır bizler bugün dünyanın o günkü halinden kısaca bahsediyor olacağız. Coğrafi olarak Nuh Aleyhisselam'a kadarki sürecimiz bambaşka. Nuh Aleyhisselam'dan sonra başlayan dünya tarihimiz bambaşka. Elbette hep söylüyoruz ya bunlar esasında bir medeniyet tarihi. Dünya tarihi bakımından ele alındığında durum değişir. Daha detaylı beyan edilmesi gerekir. Ancak bizler siyeri nebi yolculuğundayız. O yüzden bazı bilgilerin içerisinde derine gitmeden Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ederek yolumuza devam ediyoruz. Minval kabul edildiğimiz bu esas üzerinde dünyanın oluşumu, varlığı ile ilgili bazı beyanatları oluyor ama bunların her birisinin elbette ki Siyer-i Nebi'de olan ilişkisini merkeze almış oluyoruz. Dünyanın yuvarlaklığına beraber tek bir kıta olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Nuh Aleyhisselam'a kadar ki bu söylediğimiz sözün yakın dönemde yapılmış araştırmalarda da Teyit edilmiş pek çok belgesine bazı bilgilerine yine internetten ulaşabilirsiniz. İşin esası Nuh Aleyhisselam'la beraber yaşanan o sürece kadar dünya medeniyetlerinin en üstün halini yaşıyoruz. Ki o süreci de Allah nasip ederse 3. cildimizden itibaren ifade etmeye gayret edeceğiz. Tek bir kıtı olan dünyanın merkezi daha çok ormanlık bir arazi. Yer yer boşluklarda tarım arazilerine elverişli imkanlar var, henüz çok yüksek dağlar yok. Bu sadece dünyanın dış yüzeyine doğru yani tek bir kıtanın dışına doğru bir yapılanma var ve bütün kıtalar sanki bir anne karnında çocuğun kümelenmiş olması gibi bir küme halindeler. Akan suların ve nehirlerin varlığı hafif yükselti olan tepelerle ilişkilendirilmiş, Merkezde çok büyük ormanlar var ki bugünkü Afrika kıtasının önemli bir kısmısında ormanlıktı. Dışarıya doğru sakinleşiyor bu coğrafya. Hemen ardından küçük dağlar, tepecikler başlıyor. Ardından da denizler, okyanuslar başlıyor. İşin hakikati dünya tarihinde zaman zaman dünyanın sonuna gelindiğinde düşülür. Oradan aşağıya uçurum vardır şeklinde kilisenin de uzun zaman boyunca, Önermiş olduğu bu teori asıl itibariyle dünyada Nuh aleyhisselama kadarki süreciyle yakinen ilişkili yani Nuh aleyhisselama kadar dünya tek bir kıta halinde olduğu için bu kıtanın sonuna gidildiğinde dünya bitiyor mantığı üzerinden hareket edilmiştir. Ancak Nuh aleyhisselama geldiğimiz süreçte durum tamamen değişiyor büyük bir tufan yaşanıyor büyük bir e, değişim yaşanıyor ve o değişimi inşallah beğen edeceğiz. Aynı zamanda dünyanın bu dış kıtanın sonuna doğru gittiğimizde yani bu kıta dediğimiz küçük bir kıta değil. Hatta şu anki görmüş olduğunuzdan daha büyük. O zamanlar dünyanın şu anki dünyanın yaklaşık üçte 2'si sularla kaplı. üçte biri e, kıtalarla kaplı. Ama o zamanki döneme gittiğimizde dünyanın bu yapısı biraz daha karasal bölgesi çok daha büyük olduğunu ifade edelim. Biraz daha büyük olduğunu ifade edebiliriz. Yani dünyanın yaklaşık yüzde. 60 civarı, 65 civarı suyken, yaklaşık 30-35 civarında karalar olduğunu beyan etmek lazım. Dünyayı bu şekilde bir araya topladığınızda bir yuvarlak haline getirdiğiniz zaman işin merkezinde Orta Doğu kalıyor. Yani Nuh Aleyhisselam'a kadar gelen süreçte medeniyetler merkezinin Orta Doğu'da olması, Orta Doğu'nun adının bile Orta olarak beyan ediliyor olması, Mekke-Medine'nin seçilmiş şehirler olarak hayatımızda bu siyer yolculuğu boyunca anlatacağımız bütün bu yapılar hep ortadoğu coğrafyasında geziyor olacağız Allah nasip ederse. İşin hakikati buranın merkez olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla diğer bölgelere gitmiş olan peygamberler dünya tarihinde Nuh aleyhisselamdan sonraki sürece kadar aslında dünyanın tamamına ulaşmış oluyorlar. Ve Hz. Adem Efendimiz'in çocukları dönemine geldiğimizde bu olayı daha net bir şekilde ifade ediyor olacağız. Bu yapı içerisinde Hz. Adem Efendimiz'in geldiği dünya özellikle indirildiği bölge biliyorsunuz ki tarih kitaplarımızda ve kaynaklarımızda da ifade edildiği üzere Hindistan bölgesinde ama dünya tek bir kötü olduğu için hem onun yürüyüşü hem Hz. Havva yürüyüşü arasında çok ciddi bir fark yok. Hz. Havva da uyanışına geldiğimizde onun da noktasını inşallah beyan ediyor olacağız. Hazreti Adem efendimizin geleceği dünyada artık dinozorlar diye bir kavram neredeyse yok. Özellikle dünyanın dışına doğru var ve oldukça kırılmışlar, azalmışlar. Diğer hayvanat ve çeşitliliğe baktığımız zaman çok ciddi bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu çeşitliliğin arasında evrim teorisyenlerinin kafasını karıştıran maymun ve maymun çeşitleri de var. E, kuşlardan tutun diğer bütün büyük hayvanlara kadar ciddi bir hayvanat bölümü var. Ancak dünyanın merkezinin orman olarak kalmış olması daha ziyadesiyle Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahisiyle bir koruma kalkanı oluşmasına sebep oluyor. Böylece aslında o büyük hayvanların hareket edebilecekleri bir alan yok. Dolayısıyla tabirca ise çok yüksek ve ulu ağaçlar yani o Hz. Adem Efendimiz'in yaşadığı ilk dönem ağaçlarının 50 metre 60 metre civarında yüksekliğinden bahsedebiliriz. O vahşi hayvanların e, orman içerisinde dolaşması çok kolay olmayacağından müthiş bir ormanlık arazinde insanoğlunun bir korunması söz konusu. Bir diğer taraftan Hz. Adem Efendimiz'in hayat sürecinde de göreceğimiz üzere bilgi ve bilinci ait olan şeyler Hali Hazreti Hazreti Adem Efemiz'e var olduğu için burada bir ilkellik söz konusu değil. Bizim ilkelleşme serüvenimiz daha ziyadesiyle Nuh Aleyhisselam'dan sonra kaybettiğimiz bilgiyle beraber başlayan bir süreçtir. Zira Hazreti Adem Efendimiz gibi bir zat bütün isimler kendisine öğretilmiş bir şekilde cennetten yeryüzüne geldiyse eğer ki öyle olduğuna iman etmişiz ve onu beğen ediyoruz delilleriyle, biiznillah, Onların hayatındaki değer bizim bugün bildiğimizden çok daha fazlalarını biliyor olmaları ve bu noktadaki gelişim sürecini tetikliyor olmaları aslında bundan çok daha fazla bir bilgiye sahip olup büyük medeniyetlerin oluştuğuna da delil teşkil eder. Doğal olan bu yaşam biçimi için allah Zülcelal İsra suresinin 70. ayet-i şöyle buyurur. Estaizbillah وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا Rahmannaahum fil-barri wal-bahri warzaqnaahum Yemin olsun ki Adem oğullarını şerefli yarattık. Onları karada ve denizde biz taşıdık ve onları hoş, güzel nimetlerle rızıklandırdık. Adem oğullarını yarattığımız diğer varlıkların çoğundan daha faziletli ve üstün kıldık. Allah burada bahsettiği fazilet ve üstünlük kısmında Nur-u Muhammed'inin yeryüzünde oluşuyla onlara büyük bir ikram takdir edilmişti. Yani tabiri caizse Hazreti Adem efendimizden Nuh Aleyhisselam'a kadar geçen süreçte insan onlara Cenab-ı Hak'ın ikramları oldukça fazlaydı. Sonrasında insan onun yapmış olduğu hata ve kusurlar bu ikram ilahide çok büyük bir celaliyet tecellisiyle büyük problemlerin yaşanmasına ve dünyada pek çok çalkantının yaşanmasına vesile olmuş oldu. Doğal olan bu hayat serüvenine başlayacağız. O hayat serüveninde dünyanın o günkü halinden bahsetmiş olduk bugün için. Yarın ise Hazreti Adem Efendimizin uyanıp da yola çıkma sürecinden bahsediyor olacağız Allah'ın izniyle. Şimdilik kalın sağlıcakla.